Herkese merhaba e, Yepyeni bir videoda karşınızdayız Şu anda İngiltere Coventry'deyiz e, Bugün ikinci günümüz Bu kadar büyük bir parka ilk defa geldik e, Şu anda her şeyimiz bir ilk burada İşte ilk defa e, Bir markete gidiyoruz İlk defa işte Ekmek alıyoruz <gülüyor> Ne bileyim yani ilk defa bir eve giriyoruz İlk defa caddelerinde sokaklarında dolaşıyoruz Hepsi bizim için e, çok kıymetli bir olduğunu düşünüyorum. E, bugün de e, dedik ki bir parka çıkalım. E, birkaç kişiyle görüştük. Var mı park falan, güzel parklar vardır. E, önerdiğiniz bir yer var mı dedik. E, bize nereye önerdiler Esra? War Memorial Park. Burada baya e, büyük bir parkmış buranın. E, ve birçok insan var. Yani yaklaşık iki gündür buradayız. Bu kadar insanı bir arada görmemiştik. Evet. Sokaklarda genel çok boş oluyor. İnsanlar olmuyor. Yani çok sakin bir kent. Parklarda birçok insan var, koşuyorlar, yürüyüş yapıyorlar, bisiklete binenler var. Şimdi Şu an çok soğuk. Evet şu anda da bayağı bir soğuk var. Bakmayın e, güneşin vurduğuna. Az çok rüzgarın estiğini de fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, en son Ankara anlaşmasıyla işte İngiltere gideceğiz diye bir video çekmiştik. Hani dedik ki e, Türkiye'deyken bir tane video çekelim paylaşalım. E, güzel de oldu. E, bayağı bir olumlu tepki aldık diyebiliriz. Sonra da e, insanlar tamam eyvallah gidiyorsunuz da bu Ankara Anlaşması nedir falan diye Değil sordular. Evet yapayım. Esra Hanım bu Ankara Anlaşması nedir? Ben mi anladım? Evet sen anlat birazcık beraber e, bölüm bölüm anlatalım. Ankara Anlaşması aslında girişimcilik vizesi olarak adlandırılıyor. İşte biri üstünden başvuruyorsun, işte biznes plan vesaire evet. birçok evrak var onları hazırlıyorsun kabul alırsan oraya hani iş adamı niteliğinde gidiyorsun. Ee, yanında gelen kişi de sana bağımlı, dipendent olarak geliyor ve e, sigorta olarak çalışma hakkına sahip oluyor. Biz eşim üstünden başvurduk. Evet. Ee, ben benim işte e, dijital pazarlama üzerinden biz başvurduk, e, gerekli belgeleri hazırladık. İşte bu belgeler nedir hatırladığım kadarını anlatayım. Sonuçta e, bu arada ben hani bir danışman falan değilim, bu işlerden çok anlayan birisi değilim. sadece kendi yaşadığımız tecrübeyi paylaşıyoruz. Evet, sadece kendi tecrübemizi paylaşıyoruz. Şu, çok farklı şeyler de var, mesela bizim verdiğimiz belgeyi vermeyenler var falan böyle farklı şeyler de var. Yani bizim vermediklerimizi verenler evet. var, hani illa şart onları verin dediklerini bizim vermediklerimiz var. Hani biraz değişiyor kişiye göre. O yüzden biz kendi tecrübemizi paylaşacağız. Hani yüzde yüz hani bu şekilde herkes yapacak diye bir şey yok. Herkesin hikayesi farklı oluyor. Evet. Önce ben e, ne gerekli belgelerimizi hazırladık. Zaten belgelerin çoğunu e-devletten alabiliyoruz. Farklı olarak e, referans mektupları var. Biz sanırım dört e, ya da beş yerden referans mektubu ayarladık. İngilizce olarak yazdırdık, imzalattık. Bunun yanı sıra işte neler yaptık, banka hesap hareketlerini falan son bir yıllık geçmişimizde falan gösterdik. Bu para kaynağını kanıtlamak evet. önemli sanırım mesela mi? bazıları var şey yapıyorlar mesela bir yıl önce hesabında para yok birden koyduğun zaman kabul edilmiyormuş. Bu gibi durumlarda farklı yöntemlere başvuranlar var. Mesela bir arkadaşım şöyle yaptı, kardeşine kredi çektirdi, kardeşine o parayı kendisine hibe ettirdi. O şekilde mesela işlemini yaptı ve şu anda da İngiltere'de kendisi. Değişik yöntemler var buna benzer. Bunun yanı sıra işte bir klasik bir CV oluşturduk. İşte CV'nin yanı sıra bir portfolyo. portfolyo oluşturduk. Yaptığım işleri falan hepsini bir portfolyoda biriktirdik. Yani burada kuracağın şirkete dair bir tecrüben var mı? Bunu kanıtlaman gerekiyor aslında ve yapacağın işe dair bir sermaye göstermen gerekiyor. Evet. Yani bu vizenin ana şeyi bu. Ya bunun yanı sıra bir de şey var. Tabii ki en önemli şeylerden birisi de e, business plan. E, bunda genelde, yani bu arada business plan açmışken konuyu Ankara anlaşmasına başvurmak tamamen ücretsiz. E, piyasada bulunan işte danışmanlar, avukatlar falan bu iş ücretli olarak yapıyorlar. İngilizceye çevrilme olayı var. İşte business plan hazırlanması olayı var. Bir de biz başvurduğumuzda e, ne zamandı? Aralık ayında başvurduk biz. 30 Ocak'ta bitiyordu. Yani biz kendimiz bunu, evrakları ayarlamaya çok vaktimiz yoktu. Evet. Gerçi yani şimdi uzatıldı ama biz vakit sıkışık olduğu için profesyonel biriyle çalışma ihtiyacı duyduk. Yanlış hatırlamıyorsam 2020'nin Aralık ayına kadar uzatıldı evet. ee, Ankara Anlaşması. Bunun yanı sıra işte bu belgeleri topladık, hepsini hepsi ayarlandı. Başvuru online olarak yapıldı, işte bir randevu aldık, e, şeyden TLS kontakt mıydı? Evet. E, bir randevu aldık, randevuyu aldıktan sonra da e, beklemeye başladık. 17 Aralık'taydı randevumuz, e, randevuya gittiğinde de işte parmak izi veriyorsun, belge olarak da pasaportunu veriyorsun. Ee, o şekilde şey online yüklediğin için evraklarını orada evet. yanında ekstra bir evrak götürmüyorsun. Biz online yüklemiştik. Yani yanında da götürüp teslim edebiliyorsun. Başvururken burada arada e, Ankara Anlaşması'nda dil istenmiyor. Evet dil ve, şartı yok o çok güzel. Ve görüşmede mülakat yapılmıyor. E, bu da önemli bence. Hmm. Mülakat genelde bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesidir. Herhangi bir münakat yok. Parmak izi verdik, kameraya işte adımızı soyadımızı söyledik, ondan sonra da çıktık. Pasaportları teslim ettik. Ha, pasaportları teslim çıktık. ettik, çıktık. Ee, sonra beklemeye başladık. Normalde 15 iş günü içerisinde sonucu alabiliyormuşsun ama bizim araya krizimiz tatili girdi ve bu 30 Ocak'ta biteceği için çok fazla birikmiş dosya, yığılmış dosya olmuş. O yüzden biz çok fazla bekledik, evet. Şubat'ın 6'sında sonuçlandı bizimki, yani 17 Aralık'ta başvurduk, 6 Şubat'ta sonuç aldık. Bir de şöyle bir e, zorluk var bence, şimdi hazırlanıyorsun her şeyi hazırlıyorsun, sonuç açıklandıktan sonra olumlu olduğu takdirde bir ay içerisinde gitmen gerekiyor. Çünkü... Bir ay içerisinde evi toplaman gerekiyor, iş yerinle kesmen gerekiyor, bir sürü tanıdıkla eşle dostla görüşmen gerekiyor falan. Bunlar bayağı bir zorladı bizi. Bayağı insanlar oldu. Evet görüşmeyen hani, var son mı? Son dakika söyledik. Biz mesela ailelerimiz dışında kimseye söylememiştik. Hani sonuçta red alabilirdik. Yüzde elli ihtimaldi. Böyle çıkınca da bir ay vakit vardı. Birden insanlara söyleyip böyle, biz gidiyoruz deyince biraz sitemle karşılaştık. Evet. Ama çok şükür oldu. Herkesle de görüşebildik. Görüşemeyenler, görüşemediklerimizi de aradık. Hallelerini, hatırlarını sorduk. Helallik istedik. Güzel bir şekilde Türkiye'deki sayfamızı kapattık bir nevi. Şimdi... Aslında bir ayda yetiyor insana. Biz mesela kirada oturuyorduk. Hani o kiradaki evimizin eşyalarını toparladık. İşte ev teslim ettik vesaire. Faturaları kapattırdık. Hani yetiyor süre. Planda gittiğin zaman her şeyi yetiştirebiliyorsun. Evet.